Şurada şu bina. <gülüyor> şurada. <gülüyor> Arkadaşlar bir şey duymuyorum ona göre. Şurada. Az önce önümde duran adamlardan birini sis sandım onu. 84. Ah, oh, bir canı Ferit var. Kaçtı. Biri şurada. Hı. Öldü bu da. Merhaba. Bana bak saat 17 geçiyor çıkmamız lazım. Çıkalım çıkalım çıkalım. çıkalım. Çık çık çık, çık. 31 almıştım. Killer <gülüyor> kaçtı. Bir dakika. İki dakikamız var. Daha iki dakikamız varmış yok. ya <gülüyor> <gülüyor> Abi Ya, <gülüyor> Bro hoş geldin. Adım Yansan üçüncü yayın olsun eyvallah. Abi bir dakikamız bile yok, bir dakikamız bile. İki dakika, iki dakika hadi. Abi oyunu katı açacağım ben, ses bug'ı var. Siz zaman size oyunu resetleyin, ne olur ne olmaz. Evet ya, bir oyunu resetleyelim. <gülüyor> Chat, ne yapıyorsunuz diyeceğim de, bayağı geç cevaplar diyeceksiniz. Abi sessiz oynayacak ne kadar zevkliymiş. Böyle hiçbir şey yok. Ses yok. <gülüyor> Korku yok değil mi? Evet evet hani sessizsin Kaybedecek bir şey yok adamı ölsem bahanem var. <gülüyor> <gülüyor> Çok rahat oynadım o yüzden. Keşke olsa bu turnuvada. <gülüyor> Çok zevk alıyorum sessiz oynayınca. Güzel ya güzel 31 aldım 40 40 40, 40 kilimiz var hemen hemen rahat bende de vardı yani ki bende bir de, de daha yaşayan takım vardı toplamda 45 kil 47 kil yapardık. Girelim de hadi. Oraya. Hadi. Başlamıyoruz şu an. Ya ee, serbest mi oynat turnuvanı? Atayım Şu an değil. Okay, ben alt taptayım. Abi sürekli countdown'u uzatıyorlar. 4 dakika yaptılar şimdi de. Ne diyorsun ya? Vallahi. Evet. Herhalde yayınmayın olayları var. Bu ne izletiyor? Hadi yaparız, pleased to see gun into the fold here as well yeah man the mammoth hits like a truck especially when it's fully fused and you talked about max damage output that mammoth does max damage output especially paired with the slam is what you're seeing right here what power is a full effect he gets a fully fused ripper and a very strong shotgun in his back pocket goldie we're talking about some major eliminations happening right now and already power has four Evet, şoker değil. Haydi abiler, haydi. Abi, <gülüyor> Sky Breaker net oynamamız lazım. Ben bulursam alacağım ya sürekli Skybreaker. Ben beceremiyorum Skybreaker. Ben oynarım, ben oynarım. Sen Sniper oynayabilirsin istersen. <gülüyor> Kanka full sky the direkt with this man Hatta uzaktan vurursan just falan vuruyor. of they also, that. <gülüyor> Altı dakika yaptılar play bu ne ya Aa başlamış oğlum go go go amına koyayım go başla 6 dakika. Anasını sikeyim ya. Ben go de diyorum şey. niye ileri sarıyor? Evet 6 dakika go. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> tamam, diyor. 6 dakika avans. Saniye niye eller oh, sayıyor oh, bunu tamam. koyayım? <gülüyor> ya abi ya <gülüyor> What the fuck? Tamam tamam 6 dakika avans. Tamam tamam. Bak bak. Tamam tamam bu fail'ımızı 5 dakika sonra görecek Contenders were all set. You about the Abi bişey yapamadın az önceki maç sayıldı mı? Yok lan Süre içinde başlamadık. Aa, süre içinde başlamamız lazım. Aralara sıkıştırdık bu maçı ya. <gülüyor> Çakalsın he. <ha. gülüyor> Çaktırma. <gülüyor> Abi 31'i vurdum 35'e geçiyor. Evet. Hadi hadi let's go helal helal. Haydi. Geldi geldi geldi geldi. Hadi, hadi ilk oturayım ya. Ama bak 33 takım başlasın lütfen. 3 adam 3 anlamdır. 33 takım başlamaya başla çıkabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha lobi beklemekten ok, ok. iyidir bence. Bu kadar hırı değil. Allah 32 başladı. <gülüyor> hadi let's go. <gülüyor> İlk maç 50 kill hadi. hadi. Geldi geldi geldi. Eliminate all other squads. Neye kredi daha yere gidelim. Abi bu sefer sen işaretledin bak ben 10 it yazdım. Geliyor bu sefer. Sana bir şey diyeyim mi iyi oldu biliyor musun? Geç başlamamız. Rivals kadroları öbür lobilere dağıldı. Yani. Evet aslında. Bize e tactical biz bunu düşünmüştük. Bilerek yaptın değil <gülüyor> mi Ferid abi? Bilerek yaptın. <gülüyor> Civan. Tamam, tamam, tamam, banyoyabilirim. Buraya baya adam indi, baya adam indi buraya. Helal olun. Ferit, önümüzde. Gel var. kanka, buraya baya bak. Abi, silahım yok. Var artık, geldik. Nerede pe? Gördüm. Burada ölüm, ölüm, ölüm, Düştüm, aldın onu Ferit. Arkanda bir tane daha var. <Gülüyor> Öldüm. HAAAĞK! Bunların camları çok az skript. Geliyorum. Komodo bulmuş herif ya. ya. Arka... Gelemiyorum biraz biraz bekle. Oradalar <gülüyor> mı adamlar? Evet evet içerideler. bak. Oh -oh. Bence biraz o öldürürlerinde kaldırabilirsin var. direkt ya. Neyse. Neyse. Neyse. Bak bitti mi bak, bu, buralarda kalabalık olması çok iyi bu arada. Buradan çıkarız. Evet, Ama evet. aynı yerde atmamız gerekiyor bu arada. Üçümüz aynı yerde olsa çok daha iyi bu arada. Şurayı direkt atlasak. Burası nasıl atlanıyor direkt? Şey işte, bu... Olduğun mekanı... Olduğun mekanı tam, tam işaretlerim sana. <gülüyor> ha yok şey Loading screen'e skipleyeceğim sanırım. <gülüyor> F**k be! Onu öldürseydim. Gerçi bir adam daha vardı.